Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı Briefing Odası 24'te. Nuh Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Briefing Odası'nda bu hafta Papa seçimleri yer alıyor. 600 yıl sonra ilk kez bir Papa'nın istifasına yol açan sebepler neydi? İstifa eden Papa 2. Benediktin bundan sonraki görevi ne olacak? Katolik Kilisesi'nin yaşadığı siyasi, ekonomik ve dini problemler neler? Gittikçe kan kaybeden kilisenin dünya siyasetindeki rolü ve etkisi ne? Seçimlerin işleyişi ve sonuçların dünya açısından taşıdığı önem hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar Perşembe saat 22.15'te Briefing Odası'nda.